Evet arkadaşlar saç dökülmesi için bitkisel tedavi yöntemleri. İlk yöntem olarak herkesin bildiği bir yoldan bahsedelim. Kına yakmak eski bir yol olsa da dökülmeleri engeller, güçlenmesine yardım eder. Ayrıca kının içine hazırlanma aşamasında ceviz kabuğu, soğan kabuğu, zeytinyağı gibi maddeler eklenirse saç tellerini daha da güçlenmesine yardım eder. Bu maddeler parlaklık da, parlaklık da kazandırabilir. Avokado yağı. Vitamin eksikliğinden nedeniyle dökülmeler yaşanıyorsa avokado yağı da kullanılabilecek bitkisel çözüm yolları arasındadır. Özellikle boyalı ve güçsüzleşmiş saçlar için kullanılabilir. İçerdiği A, B, C, D ve E vitaminlerinin yanında antoksidan özelliği taşıması büyük fayda sağlar. Kuru deriyi canlandırır ve dökülmeleri önler. Bu etkisi için, bunun etkisi için masaj yaparak avokado yağını saçınıza uygulayın arkadaşlar. Etkisini masaj yaparak uyguluyoruz. Saçınızı havlu ile sarın. Bir havlu ile sarın. 2-3 saat kadar bekleyin. Ilık suyla saçınızı şampuanlayarak yıkayın. Zamanla saçlarınızın güçlendiğini göreceksiniz. Avokado, avokado yağı ile. Zeytinyağı da avokado yağı gibi önemli bir etki yapar. Aynı avokado yağındaki kullanım gibi saçınıza zeytinyağını sürün. 2 saat kadar bekletin ve şampuan yardımıyla yıkayın. Aslında zeytinyağı ile avokado yağını karıştırarak bu etkiyi elde edebilirsiniz. Yarı yarıya bu yağları karıştırıp kullanabilirsiniz. Badem yağı da saçların güçlendirilmesi için büyük fayda sağlar. Badem yağı ile haftada iki kez kafa derinize masaj yapın. Başınızdaki kan dolaşımını artacak ve saçlarınız güçlenecektir. Aynı zamanda argan yağını da kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağı saçları güçlendirir ve bakım yapar. Hindistan cevizi sütü de masaj yapar şekilde baş derisine uygulanırsa dökülmeye yönler. Üzüm çekirdeği yağını da saçların canlanmasını kullanmak mümkündür. Tabii ki herkesin bildiği ve birçok faydası olan biberiye yağı da tüm faydalarının yanında saçları güçlenmesinde de önemli rol oynar. Kayısı yağı ve fındık yağı saç dökülmesine oldukça etkilidir. Isırgan otu ısırgan otu ile hazırlanan ten türlü dök, dökülmelere karşı faydalıdır. Bu ten türlü ile saçlarınızı günde 2 kez masaj yaparak ovun. Ayrıca dökülmenize karşı dökülmelere karşı ısırgan otu çayı da içebilirsiniz arkadaşlar biberiye otu ada çayı dulavrat otu ısırgan otu ve şeftali yapraklarını toplayın bu yaprakların üzerine çıkacak kadar olan kaynamış suya bunları atın 10 dakika demlendirin su soğuduktan sonra bol su bu su ile e, başınızı yıkayın bol su ile arkadaşlar aloe vera da dökülmelere karşı kullanılan bitkiler arasındadır kafa derisi gözeneklerini temizler ve pH dengeler Dökülmeleri engellemek için taze meyve, taze sebze, süt, yoğurt, soya ve balık tüketmek önemlidir. Lavanta da kullanılacak bitkiler arasındadır. Kaynayan suya bir miktar lavanta atın, 5 dakika daha demlendirin, soğuyunca süzün ve saçlarınızı bu suyla yıkayın. Sarımsak Kadınlar sarımsağı pek sevmez ama bir numaralı bitkisel tedavi yöntemidir. Sarımsağın bu etkisi daha önce farklı yazılarda da paylaştığımız gibi içerimdeki sülfürden kaynaklanmaktadır. Sürfü saç derisini temizleyip arındırır ve mikroorganizmaları yok eder. Saç hücrelerinin yenilenmesini ve saç gelişimini tahrik eder. Sarımsak 4-5 dispreslenerek ezilir ve bu şekilde dökülmenin olduğu bölgeye sürülebilir. Isırgan otu. Saç dökülmesini durduran etkili bir formül uygulayana 3-4 hafta sonra yeni saçların çıkmaya başladığını söylüyorlar arkadaşlar. Isırgan otunun uygulaması da çok basit. 1 litre kaynayan suya 1-2 avuç ısırgan otunu atıp demlendirin ve sonra süzüp bununla saçınızı durulayın. İyice saç derinize de yedirin. 4-5 saat sonra durulayın. Haftada 3-4 kez, kez uygulayabilirsiniz. Isırgan otunun yağı da oldukça etkili bunun yağı da. Soğan Saç dökülmesini durduran etkili bitkilerden biri soğandır. Saç çıkarıcı etkisi vardır. Sarımsak gibi sülfür içeriği yoğundur. Kadınlarda saç dökülmesi için soğan suyu çıkarılarak kullanılabilir. Soğan suyuna 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tabi doğal olması önemli, veya 2 tatlı kaşığı badem yağı ilave ederseniz çok daha iyi sonuç alırsınız. Badem yağı bakın biraz önce söyledik. Kadınlarda saç dökülmesine karşı en etkili yağlardan biri badem yağıdır. Saç dökülmesini engeller, saç çıkarır ve saçların kanınlaşmasını sağlar. Badem yağını saçlar üzerinde mucizevi faydaları saymakta bitmez. Badem yağı diğer yağlar gibi saçların güçlendirilmesi için büyük fayda sağlar. Badem yağını haftada iki kez kafa derinize masaj yaparak kullanın. Başınızdaki kan dolaşımını artış gösterecek ve saçlarınızı güçlendirecektir. Limon suyu ve alma yağı bu ikisini birlikte karıştırın ve oluşan karışımı saçlarınıza masaj yaparak uygulayın. Bona ile saçınızı örtün ve bu oluşan karışımı saç köklerinin derinliklerine kadar etkilemesi için sabaha kadar bekleyin. Sabah uyandığınızda hafif bir şampuan ile saçınızı yıkayın ve soğuk su ile durulayın. Her hafta bu işlemi tekrarlayın ve saçınızın daha hızlı uzadığını ve güçlendiğini gözlemleyeceksiniz. Sardunya Sardunya yapraklarını yaklaşık 15-30 dakika kaynayan suya atın ve beyaz aşına kadar bekleyin. Sardunya suyu daha sonra bir kap içine süzdürün ve saçınızı şampuanladıktan sonra en az bir haftada, en az haftada iki kez saç durulaması için bu uygulamayı yapın. Marul, marul ilaçları saç dökülmesini azaltmada en çok kullanılan ürünlerdendir ve basit ev ilaçlarından bir tanedir. Bir demet marul yaprağını püre haline getirdikten sonra taze sıkılmış ıspanak suyunu mikser yardımıyla karıştırın ve oluşan karışımı haftalık saç derisi ve saç maskesi olarak saçınıza sürün. Biberiye Biberiye dalları saç dökülmesi tedavisinde kullanılmıştır. Bir tutam biberiye yapraklarını kısık ateşte 20 dakika kaynatın. Daha sonra biberiye suyunu süzdürün ve her gün saçlarınızı durulamak için kullanın. Kalan biberiye suyu ise yaklaşık 3 gün buzdolabında muhafaza edilebilir. Dökülen saçları geri getirmeye ilaveten biberiye suyu doğal bir saç kes kremi olarak uygulanabilir. Saç dökülmesini önleyen bitkisel karışım dedik bakın. Zeytinyağı da avokado yağından pek farklı sayılmayacak ölçüde saçlarınıza fayda sağlar. Aynı avokado yağındaki kullanım gibi saçınıza zeytinyağını sürerek saçlarınıza canlı katmak için bir adım atabilirsiniz. Zeytinyağını saçınıza masaj yoluyla yedirip 2 saat kadar bekletin ve şampuan yardımıyla yıkayın. Avokado yağı ile zeytinyağını yarı yarıya karıştırarak da kullanabilirsiniz. Herhangi bir kayıp yaşamayacak aksine faydasını göreceksiniz. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olun. Hemen yandaki zili de açın. Abone olurken bildirimleri size bütün videolarımız gelsin. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Sağ alttaki kutucuktan bütün videolarımıza ulaşabilirsiniz arkadaşlar.